Bugün 5 Mayıs 2022 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ay saat 2:05'te Yengeç Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün özel yaşam, aile, güvenlik, beslenme gibi kavramlar duygusal motivasyonlarımızda önceliğimiz olabilir. Sabah saatlerinde ay Koç Burcu'ndaki Venüs'te dik açı yapacak. Yakın ilişkiler, günlük yaşamdaki keyif ve konfor alanlarımızda bazı memnuniyetsizlikler oluşabilir. Çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerde de zorlanabiliriz gün genelinde etkili olacak boğa burcundaki güneş Uranüs kavuşumu ve bu kavuşuma Mars'ın olumlu açısı cesaret ve motivasyonumuzu artırabilir. Kişisel hedeflerimize ve isteklerimize odaklanabilir, yeni girişimlerde bulunabiliriz. Hızlı ve sürpriz gelişmeler karşısında kişisel inisiyatif almamız mümkün. İçinde bulunduğumuz şartlarda hızlı değişimler de meydana gelebilir. Akşam saatlerinden itibaren maddi manevi güvende hissetmemizi sağlayacak koşullar oluşabilir. Sevdiğimiz kişilerle bir arada olabilir, yakınlarımıza zaman ayırabiliriz. İçe dönüşün artacağı gece saatlerini maneviyat ve tefekkür içinde değerlendirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.